Değerli arkadaşlar bugün sizinle yeterlik sınav soru çözümlerini beraber işleyeceğiz. Sınav soru sınav soru çözümlerini e, test merkezinde var doğru ama test merkez sınav soruları e, orada ne yapıyor? Eski tarihlere göre yayınlıyor. Ama biz şu anda ne yapacağız size? Şu anda sınava girerseniz hangi cevapları yazacaksanız biz ona göre ne yapacağız? Şu anda size çözümleri anlatacağız. 2012'ye 3. dönem 2012 3. dönem sınav sorusu çözümünü beraberce çözelim. Birinci soru. Aşağıdaki kavramlara ilgili kanun hükümleri çerçevesinde kısaca açıklayınız. Birincisi vergi ziyahı cezası. Vergi ziyahı cezası mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirmesini ifade eder. Birinci sorunun devamı emsal bedel ve ücrete yalnız dikkat edin KDV kanununa göre soruyor. KDV kanununa göre... Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerli olması halinde matra, işlemin mahiyetine göre emsal bedel veya emsal ücretidir. 2. Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu veya bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebebe ile açıklanamadığı hallerde de matra olarak emsal bedel veya emsal ücreti olarak dikkatandır. 3. Emsal bedel veya emsal ücreti belgusul kanun hükümlerine göre teslim olunur. 3. Katma davetlisi kanun uygulaması bakımından emsal bedelin tayinde genel idare giderleri ve genel giderlerin mağmule düşen hissenin katılması mecburidir. 5. Serbest meslek faaliyetleri ile ilgili serbest meslek teşekkülleri tespit edilmiş bir tarife varsa hizmetin bedeli bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz. 1. Sorunun son parçası veraset ve ivazsız intikal. Veraset, miras vasiyet miras mukavele namesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade eder. İvazsız intikal hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade eder. Yani veraset ölümle alakalı. İvazsız intikal ise ölümle alakası yok. Bağışla alakalı diye düşünebilirsiniz. İkinci soru tecil uygulamasını anlatınız. Amme borçusunun Amme borcusunun vadesinde ödenmesi veya hacizin tatbiki veya haciz olmuş malların paraya çevrilmesi amme borçusunun çok zor duruma düşürecekse borcu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmesi olma şartıyla Alacaklı ambe veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 36 ay geçmemiz üzere faiz, kılınarak, faiz alınarak tecil olunabilir. İkinci soru. Kurumlar ve ikisi çerçevesinde örtülü kazanç dağıtımında ilişkili kişi kavramını açıklayınız. İlişkili kişi... Kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfusu altında bulunduğu gerçek kişi veya ifade ifadeler, ortakların, ortakların veya işlerin üst soy, alt soyu ve üçüncü derece dahil yan soy hısımları ve kayın hısımları ile ilişkili kişi sayıdır. Soruya devam ediyoruz. Emsallere uygunluk ilkesi kavramını açıklayınız. Emsallere uygunluk ilkesi, İlişkili kişilerle yapılan mal ve hizmet alın veya satımında uygulanan fiyat veya bedelin aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda ulaşacak fiyat veya bedele uygun ifade eder. Uygun ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedelleri ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorundur. Soruya devam ediyoruz. Kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde uygun olacak fiyat ve bedelleri tespit için kullanacakları yöntemleri sadece sayınız. Yöntemler birincisi. Karşılaştırabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satış fiyatı yöntemi, m uygun fiyatları yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisiyle ulaşma olma yoksa mükellef işlemlerin mahiyetini uygulara kendi belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar uygulama sorusu sayısal sorun. Müteahhit A harsta sahibi B ile Arkadaşlar soruda gelirler ve giderler varsa ne yapmamız lazım bir tane T çizmemiz lazım arkadaşlar. T'de ne yapacağız? Gelirleri ve giderleri ne yapacağız? Dökeceğiz. Burada arkadaşlar 250.000 lira nakit sermaye bankadan alınan 550.000 lira kredi tamamen harcanarak Arkadaşlar harcanarak kelimesini gördük mü? Gördük. gördük. gördüyse ne yapacağız? Bunu gider tarafına arkadaşlar. Ne yapacağız? Atacağız. Peki e, 2016'da bitirilen dairelerin maliyetleri ve satış fiyatları eşit olup e, Bunlardan 4 tanesi arsa sahibine bırakılmış. Arsa sahibine bırakılan daire için arkadaşlar yapacak hiçbir şeyimiz yok. Onu çünkü biz arsasını aldık, otomobil dairesini geri verdik. Hesap 0 olmuş oldu. Her dört daireye her biri 200.000 liradan satılmış. Arkadaşlar satılmış kelimesini gördük. Gördükse gelir doğdu arkadaşlar. Hemen gelir tarafına ne yaptık yazdık. Elde kalan son iki daireden biri iş yeri aktifine kaydedilmiş. Arkadaşlar iş yeri aktifine kaydedildiyse maliyet bedeli üzerinden kaydetmemiz lazım. O maliyet bedelini biraz sonra arkadaşlar ne yapacağız bulacağız. Şu anda dursun. Diğer konut müteahhite ayrılmıştır. Arkadaşlar müteahhite ayrılan daire emsal bedelle bırakılması lazım. Onu da arkadaşlar ne yapacağız? Ee, tespit edebiliriz. Niye? Emsal bedel demek. Biz el aleme kaça satıyorsak, ona da o fiyattan satmamız lazım. Müteahhite satacak olduğumuz daire, herkese 200.000 liradan satıyorsak, müteahhite 200.000 liradan ne yapmamız lazım? Satmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki, satış ve tapu işlemleri Aralık 2016'da tamamlanmış. Bunlarla ilişkin bütün işler için bütün giderler toplamı 47.000. Arkadaşlar gidermiş, giderse gider tarafını alıyoruz 47.000 lirayı. Faiziyle birlikte 650.000 lira ulaşan banka haritse dikkat edin arkadaşlar burada soru hakikaten bizi tuzağa düşürmeye uğraşıyor. Biz daha önceden 550 arkadaşlar gider atmıştık 650 gider atmayacağız arkadaşlar arasındaki farkı gider atmamız lazım arasındaki fark 100 100.000 TL'dir. Başka bir faaliyeti ve gideri bulunmayan müteahhitin 2006 yılı kazancı hesaplarınız diyor arkadaşlar. Binanın kullanım ömrü 50 yıldır biz yalnız aktifiye kaydelenmeleri bulduktan sonra bir de amortusuna ayırmamız lazım. Yalnız şuradaki gider kısımlarından hangisi maliyettir hangisi değildir arkadaşlar onları tespit etmemiz gerekiyor. Hemen maliyet bulalım. Maliyet bedenini arkadaşlar nakit sermaye maliyettir. Bankaya ödediğimiz kredi maliyettir. Satış tabu gideri değildir arkadaşlar. Banka faizi yine maliyettir. Toplam maliyetimiz arkadaşlar 900.000 lira. 10 tane dairemiz vardı. 4'ünü müteahhit aldı. Elimizde 6 tane kaldı. 6 taneye bölersek tanesinin maliyeti 150.000 TL yapar arkadaşlar. O zaman aktife ben bunu 150.000 liradan giriş yapmam gerekiyor. 150 bin aktif giriş yaptım ve dönem sonunda bunu amortisman ayıracağım. Amortisman 50 yıl diyor. 50 yıl demek %2 demektir arkadaşlar. %2 amortisman ayırıyorum. 3000 lira ve onu arkadaşlar tablonda yerine yazıyorum. Ve arkadaşlar giderler toplamını alırsam ve arkadaşlar gelirler toplamını alırsam, farkını bulursam ne yapacağım? Kazancı bulmuş olacağım. Kazancım arkadaşlar ne kadardır? 200 bin TL'dir arkadaşlar. Ee, Soru arkadaşlar yasal gerekçelerini soruyordum. Arkadaşlar işlerin aktifine bırakılan daireyi biz ne yapmamız lazım? Maliyet bedeliyle arkadaşlar değerlememiz gerekiyor. Çünkü vergi usul kanunu maliyetle değerlenecektir der. Müteahhite bırakılan daire arkadaşlar ne olması lazım? Emsal bedeli olması lazım. Vergi usul kanunu der ki emsal bedeli değerlemeniz gerekir der. Arkadaşlar amortisman konusu yine vergi usul kanunu yazmaktadır. Ee, soruda amortisman yöntemi söylemediği için biz normal amortisman yöntemine göre ne yaptık kullandık? 50 yılı %2 olarak hesapladık. Satış ve tapu masrafları arkadaşlar, e, tapu masrafları normalde maliyet belinle veya gideri daha intikal edilebilir. Ama bizim e, satışla ilgili giderlerimiz de olduğu için biz ne yapmamız lazımdı onu, genel giderler olarak ne yapmamız lazım göstermemiz gerekiyordu. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi çalışmalar.